Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yılına. Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana, kızına bu kadar düşkün olmaz. Bir fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Anından öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilir.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 Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan Ardına bakmadan